canlı can can, Merhaba, Evet arkadaşlar, bugünkü yayına bağlanmamızın nedeni, engelli bir kardeşimiz azından kendisi bir şeyden söylemek istiyor. Engel yok diye bir sloganı var. Ee, Orhan Merhaba. Engel yok diye bir şey var, düşünceleri var. Onu paylaşmak istiyor kanlı katılması lazım. Ee, onunla biraz röportaj yapacağız. Aslında o benimle yapacaktım. Ağabey ben çok fazla tecrübeli değil. Yasi Çakak merhaba. Ee, bu konuda çok tecrübelim değilim dedi. Sen soruları sor ben cevap diye, dedi. Kendisiyle bir röportaj yapacağız. Bununla, bu röportaj da çok fazla düşünce yani yoruluyor. Bu ee, onun esnasında e, damar, peyit damarlarından iki tanesi kasar görmüş. O yüzden engelli kardeşimiz. Kendisini söylemek istedikler var. kendisini şu anda bağlanması lazım. Evet. Bekliyorum seni Yavuz Şen kardeşim. Evet. Şu anda bağlanıp galiba. Bu bağlanımı. Evet. Selam. Merhaba. Merhaba, Merhaba. Merhaba. Merhaba. abi. Teşekkür eder misiniz? Teşekkür ederim. Ben Necman'ım. Dereyde. Yavuz evet. ben bir şeyler abi durur durabilir, sorun da değil. Ekip adını tövbe den yaptım. Evet. Eyvallah. Evet Yavuzum seni abi, dinliyorum. Abi, Hayat abi. nasıl gidiyor? Hayat tövbe gidiyor abi. <gülüyor> Beni söylemek istediğin neler var? Benim neler var. Abi e, benim... yani, yani, yani, ben hangi hangi yani ne dedi? şu an şu an bu ronda kulağı el gitti. Eee kafe'de karşılıyorlar evet. Vurgdu, benim bir nevi detaylı bilgiler eee tanınız ki bu kurala uygun E, engelli bir kişi direkt evli yaşlı kendimi bazı alırsam e, ben ben koltuğumda bir kış değiştirdim üç aydan üç aydan ya ne deriz bu o da bir var try again ya ko de dışarı çıkma delilik ya aldım antalyaya gidiyorum adetim gibi hissediyorum herhalde ama Artık şey tarzın, evet. ee, su, bir ay olmadı. Lambalar halinde şekilsiz abi. Evet. Eee bu lambalar için ee, var. Eee engelli dengeli den deniliyor de istiyorlar? Yüzde kaç engellisin? engellisin Ağabeyi yani, de dokunamadım ağabeyi, o günün de 2828 20. kanunun maddesinde 20. 7. hükmüye göre ne kadar maaş alıyor? Ağabeyin evde e, bakım maaşı 2 milyar, 1 milyar, 1 milyar Evet dinliyoruz. E o, o dedim ya abi peki engelliler o için engellil söylemek istediği neler olabilir? Engeller dediğim engelli dediğim bir şey var ayağı standartlı bir var. engelli Gerek bir saat evde oturabiliyorsan dolayı ayeti olabiliyorsan. Peki senin öyle bir e, kullanma lastiğin var mı? Abi ben ondan sonra bir sandalik kullanamadım. kullanamadım. Peki elektrikli kullanabilir, de, mi? kullanabilir mi? Neden kullanamaz mı? Çünkü ben rahatlıkla oturabiliyorsan oturabiliyorsan bir sürü hmm. yani, sandalik de geldi insanlar. O o o böyle. Ne der? Manei oldu. Ben ne yaptım? Ben her kafama Bir araba takardım. Eee sağ olsun. Ee, Arkada bir arkadaşım vardı. O da şey. O o projeyle, benim için bir kendime ait bir de geleceği yaptı o arkadaşları. Şöyle ee, demiş. Ee, normal. Şimdi Yavuz'un şimdi abi, insanların insanları, ee, senin hayatını örnek alalım enda hayatlarına nasıl olduğuna dair şükretmeliyiz. Ha bu çok büyük, büyük bir düşünce. Şimdi Aynen. ben senin sosyal platformuna baktım. Evet tamam. Türk milliyetçisi, yaşadığına şükreden. Aynen. ve Elazığ Elazığ spor hayranı. İrdoları olarak biz ağır bana devralıyız Seninle gurur duyuyorum. Çünkü hayatta zorlukları görüp de Hayatına son vermek isteyen insanlara çok büyük örnek istiyorlar. Ama hayata son vermek, hayata son vermek, güvüm değil abi. Değil mi? Mücadele etmek evet. en büyük erdem. Rabbim böyle yaşayacaklar. Ne kadar Ne kadar diyorlar? E ya yani. mücadele edecekler. Mücadele edecekler. Yavuzum, seni çok fazla yormayayım. Erkan da söyledi bana. Dedi ki, Yavuz'u çok yorma. Yavuz dedi, konuşurken yoruluyor. Abi ben, ben Erkan abi Ben yoruluyorum. Sadece bir gün. Peki. ya ben senin söylediklerini özetleyeyim mi? Özetle abi. Ben üç aydır dışarı çıkıp iğne vurdururken siz şurada iki hafta, bilemedin üç hafta içinde isyan bayrağını çekiyorsunuz ve dışarıya çıkıyorsunuz. Yapmayın. Sağlık her şeyden çok önemli. Lütfen biraz sabırlı olun. Bu hastalıklar geçecek. Ben kendi hastalığını bile bir kader olarak kendime bir yola girmişim. Ve hayata tutulmaya çalışıyorum. Aynen. Sizler öldün, bittin, oldun diye hayata isyan bayrağını çekip dışarıya çıkıp ve bu hastalığı evinize getirip herhangi bir çoluğunuza, çocuğunuza ve yaşlı büyüklerinize bulaştırmayla ilgili göstermediğiniz özen ben Yavuz olarak beni üzüyor Doğru mu? Hayır. Çok doğru. Ağzına sağlık teşekkür ederiz. Ben de ünlü ederim abi. Bir de senin abi. YouTube kanalım var galiba. Evet abi orada engel yok diye geçiyorum. Evet senin sloganın da engelli yok galiba. Sloganın engel yok diye. Dediler ki abi engel aşağı aşağı gitmeye İnşallah. Bunu da orada kaydedip yayınlayacaksın galiba. Evet abi bu şu yaptığımız yayın. kanalının da adresini verir misin? E abi adres engel yok. Adres engel yok arkadaşlar. Arkadaş. <gülüyor> Yavuzum çok teşekkür ederiz. Ağzına, ağzına sağlık. Ağzına, ağzına sağlık. Kendine iyi bak öpüyorum gözlerine. Benden bir isteğim var mı? Abi kırmayın. Canlı yayın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben, ben senin sesini Türkiye <gülüyor> duysun istedim. Bir nebze evet. faydam dokunduysa ne mutlu bana. Abi Allah razı olsun. Biz diğerlerden de Allah razı olsun. Benden Allah razı olsun. bu bir şey değil işte o alıp kanallarında bir faydalı bir şey olmamıştı. Ya tamam. Ne yalan ya Ama e, benim gibi bir çok kişi faydalı haydalı şeyler Bak şimdi hayat insanları o kadar çok yoruyor ki sosyal ortamı insanlar bilgi almak için değil de eğlenmek için kullanıyor. Ne kadar maymunluk, şarlatanlık böyle gayri ciddi işler varsa onları izleyip gülüyorlar. Hayatın sıkılma, hayatın şeyi ıztırabı insanları geliyor ve stresi yoğunlaştırıyor. O yüzden tamam, böyle alanlara girip mizah adı altında mutlaka maymunluklara gülüyorlar. Yani az oradan mizah, mizah'a baktığından mizah. Yok evet yok, maalesef. Cem Yılmaz mi? evet. gibi olmaya çalışıyorlar ama hepsi çuvalluğa gitme <gülüyor> geliyor. İçinden birkaç tanesi evet, de çıkıyor yok. ama onun haricindekiler sadece evet, gündemde olmak, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar şurda daha de daha faydalı videolar varken, evet. Evet. Daha var ki. E, evet. böyle boş hali benim gibi faydalı, şeyler, faydalı şeyler, Bir gene daha çok daha çok, güzel, daha çok i̇nşallah, i̇nşallah Benim de temennim. Ben de gençlere söylüyorum kendinizi donanımlı yapın, bilgi birikimlerinizi artırın, hayattaki görüşlerinizi taricik olarak çoğaltın ve dünya görüşünüz olun. Yani, maalesef yani, yani, dinlenmiyorum. Ya Yavuz'um öpüyorum aynen. seni, öpüyorum seni. Aynen. Kendine iyi bak.